Çağrı ya. Oy. Oğlum anasını sikmişsin klibin. Abi orası çok güzel bir sahne. Mahvetmiş ama frekleri ya. Yani güzel olmuş da. Burayı normal akıtsana niye geçiyorsun amına koyayım? Freibörg <gülüyor> Aman ha koyun Freibörge T-back e yapmışım ya Ne içmişim oğlum ben bu hindi <gülüyor> Rezil olduk <gülüyor> <gülüyor> Abi play'e bak Play'e bak Bak şu adam ilk vurduğum adam bu adam Forrest arkadaşlar. Forrest dead. Freiburg dead. Freiburg. Get right dead. <gülüyor> oğlum çok iyi lan. Ben bunu var ya çerçeve yaparım abona koyayım. Be appates oğlum. Get right Forrest Freiburg. Al çerçevelet ya. Kapat <gülüyor> oğlum. çok iyidir. Ay. Hiç şiş... giremedim orada. tak seni ay doca baki Horuslar maçı kaç kaça sattı size? Oğlum o maçı yenemedik. 13-12 yenildik.